Arkadaşlar merhaba iddia tahmini okupum paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Biraz ara verdik arkadaşlar işlerimin yoğunluğundan dolayı maalesef video yükleyemedim. Çok zamanımı aldığı için zaman ayıramadım arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel maçlar çıkardım. İnşallah başarılı bir şekilde gelir. Yani güvendiğim maçlar tabii ki futbol bu. Ne olacağını kimse gösteremez. Ee, bizimki sadece tahmin. Tahminlerimizi sizinle e, paylaşacağım. Bugün mobil uygulamamızda paylaşmış olduğumuz maçlarımız arkadaşlar hem canlı hem de iki tane kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bunlar canlıdan aldıklarımız arkadaşlar. Werder Bremen ev 0.500 dedim. Marsilya genelde ben kombin yapıyorum arkadaşlar. Bu maça da çok güveniyordum ben Marsilya'nın gol atacağına Çok güveniyordum ve inanıyordum. Geldi başarılı bir şekilde Bu kuponumuz yani bu tahminimiz maalesef yanılttı bizi. Sassuolo Udinese 0.500 üstünü alamadık ve bu kuponumuz da bizi yatırdı arkadaşlar ee, yani iki tane kaybımız oldu bugün 3.05 oranlık mobil uygulamamızda paylaşmış olduğumuz e, kuponumuzdu arkadaşlar bir de 3.26 şu an ekranda görmüş olduğunuz kuponlarımız iki tane kuponumuz başarılı bir şekilde geldi şimdi sırayla gösterelim arkadaşlar Haydnheim sıradaki gol ev dedim ve Ingolstadt 4.95 gibi güzel bir oran yakaladım arkadaşlar canlıda Yine Ingolstadt ev 5. golü eve aldırdım ben 2.85 oranda 4.07 oranlık bahsimiz de geldi arkadaşlar Bunları bu, bu akşam ben canlıdan paylaştım mobil uygulamamızı kullanan kardeşlerimle. Şimdi bugün sizler için hazırlamış olduğum maçlara geçelim hemen arkadaşlar. Ben kağıt kalemimi hazırladım, not alacağım. İlk maçımız Hırvatistan liginden arkadaşlar. Varaz Din Sibenik maçı. Bu maça ben 2.5 üst düşünüyorum. Tabii ki sizler de bir gözden geçirin arkadaşlar, kontrol edin, e, aklınıza yatmayan maçı kesinlikle oynamayın çünkü sonuçta bu bir tahmin. Evet ilk maçımız Varazdin Hırvatistan 1. liginden arkadaşlar saat 17'de başlayacak Varazdin Sibenik maçı 2.5 üst 2.5 üst oranı 1.75 arkadaşlar e, değerlendirmek isterseniz kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız yine saat 18'de başlayacak Slovenya liginden Hırvatya koper maçı arkadaşlar iki buçuk üst düşündüğüm bir maç bir 60 oranı var ee, ya yani iki takımdan da gol bekliyorum bu maçın iki bu, e, hem iki buçuk üstünü alabilirsiniz arkadaşlar dileyen de karşılıklı gol varını alabilir. Evet ikinci maçımızı verdikten sonra hemen üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız saat 18:30'da başlayacak. Ado Den Haag Twente maçı Hollanda liginden arkadaşlar. Yine bu maçadan iki buçuk düz düşünüyorum arkadaşlar. Önceliğim karşılıklı gol var ama iki buçuk üste gidecek maç. Dillian karşılıklı gol varını alır. dileyen üst. Ben karşılıklı gol vardan yana kullanacağım tercihimi. Dördüncü maçımız arkadaşlar. Saat 15'te başlayacak. Almanya Bundesliga 2'den. Nürnberg Düsseldorf maçı. Bu maça da ben iki buçuk düz düşünüyorum arkadaşlar. 1.60 oranı var. İki takımdan da gol bekliyorum. Yani maç üste gidecek. Güzel bir oranı var arkadaşlar. Yani 1.60 oran... 3 maçı bir araya getirdiğiniz zaman 380 90a yakın 4 orana yakın bir e, güzel kupon çıkıyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz maçlarımızı. 5. maçımız Danimarka 1. liginden arkadaşlar Sikiv-Hivdore maçı. Bu maça da ben iki buçuk üst düşünüyorum. Yani ben bu maça iki buçuk üst düşünüyorum dediğim maçlar arkadaşlar. Benim iki üç saatimi alıyor analizi. Yani iki üç saattir ben üzerinde çalışıyorum. İki buçuk üst olabilecek maçları. Karşılıklı gol var olabilecek maçları. Ev sahibi bir buçuk üst. Deplasman bir buçuk üst olabilecek maçları ben seçiyorum. Bülten'den yani önümüze çıkan maçları vermiyoruz sizlere. Yani birkaç saatimizi alıyorlar arkadaşlar analizlerimiz, ee, tabii ki şans faktörü çok önemli, çok çok önemli. Yani kupon şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz, vereceğim maçlardan ikişer, üçer, kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu maçlara güveniyorum işin açıkçası ve inşallah yanıltmaz. Danimarka 1. Liginden saat 16'da başlayacak sikiv Hvidovre maçı arkadaşlar 25 üst dedik bu maça da biz. Evet bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar sizler de maçı kontrol edin. E, kontrol ettikten sonra her bahisçinin yani her iddia oynayan arkadaşın farklı farklı... E, Analiz türü var. Analiz şekli var. Yani bizimle uyumluysa hani biz bunları analiz yaptık. Siz de bir gözden geçirin. E size uyuyorsa o şekilde değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa e, oynamayın arkadaşlar bu maçları. Evet. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. Saat 20'de başlayacak Norveç liginden mijondalen strom maçı. Yine 2.5 üst Düşündüğüm bir maç. İki takımdan da gol bekliyorum. Son sırada son sırada iki takım arkadaşlar çıkışa ihtiyaçları var. Ve açılan oran 1.45. 1.45 değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dileyen karşılıklı gol varını alır. Bu maçın dileyen üstünü alır. Evet. Maçlarımızı işaretliyoruz. Bu şekilde. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Almanya Bundesliga 2'den arkadaşlar. Saat 15'te başlayacak. Hannover-Ezbirge maçı. Bu maça da ben 2.5-3 düşünüyorum. Yani iki takımdan da Gol bekliyorum aslında ama e, Hannover tek başına üste taşıyabilecek kapasitede bir takım. Bu maçın da 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, tabii ki oran arttırmak isteyenler mesela 1 ve 2.5 üstünü alabilir. 1 ve 2.5 üst oranı 1.95 oran yapıyor. Ya da fazla riske girmeden bir ve bir buçuk üstünü değerlendirebilir bir 62 orandan. Tabii ki bunlar tercihtir arkadaşlar. Size size kalmış artık. Evet, bir sonraki maçımıza hemen geçelim arkadaşlar. Saat 19:30'da başlayacak İsveç Superattan'dan Jonkoping Nor bir maçı. Ben bu maça da iki üst düşünüyorum arkadaşlar. 140 oranından kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. John Coping, Norbi maçı iki buçuk üst. Ve gelelim benim kendi hazırlamış olduğum kuponum arkadaşlar. Sizlere sunacağım buna İlk maçımız Hannover Erzberg maçı arkadaşlar 2.5 üst Ado Den Haag iki 2.5 üst John Coping Norbi maçı 2.5 üst Toplam 3.05 oran yapıyor arkadaşlar Bu kuponumu da değerlendirmek isterseniz ee, Başarılar diliyorum Bol şans diliyorum bol kazançlar diliyorum dediğim gibi mobil uygulamamızı indirmek isteyenler YouTube kanalımızın hakkında kısmına gelip mobil uygulamamızın linki var yarın akşam canlı bahislerimiz var ee, onlardan yararlanmak isteyen arkadaşlar gelebilir indirebilir uygulamamızı şimdiden herkese bol şans diliyorum bol kazançlar arkadaşlar